Evet değerli kardeşlerim, dört değerli kardeşlerim. Canlı yayınımız başladı. Hepinizi sevgi ve sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Evet dört değerli kardeşlerim. Bugün ayın 28'i, 28 05 .2018. Gündemde dört D'nin, özellikle dört değeri işçilerin sorunları. Ve yeni döneme intibakları büyük bir önemini korumakta. Sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor? Milli Eğitimlik kardeşlerimiz nasılsınız? Sizleri de tabii ki dinlemek bir şeref. Evet sevgili arkadaşlar. Ee, nasılsınız? Milli eğitimli kardeşlerimizle tabii ki bugün değineceğiz konularına. Onlara da diyeceklerim var. Hoş geldiniz Taylan Bey. Hoş geldiniz tekrar. Milli Eğitim'deki arkadaşlarımız Göç İdaresi, KYK. Milli Eğitim'deki Sağlık Bakanlığı'ndaki arkadaşlarımız. Üniversitedeki, Kültür Bakanlığı'ndaki, Tabuka Dostra'daki. Evet hoş geldiniz Halil Bey. Like atıyoruz bu arkadaşlar. Videolarıma like unutuyorsunuz bakın. Videolarıma like istiyorum. Evet. Videotime'e geliyoruz. Evet arkadaşlar. Hı sırayla başlıyorum. Selam demiş Emrullah Bey hoş geldiniz. Halil Bey Taylan Bey hoş geldiniz. Haziran'da maaşlar tabii ki düzelecek. E, Muhtemelde dayalı aksaklıklar giderilecek. Önceki maaşınızda düşük almayacaksınız. Videotime'e değineceğim geniş bir şekilde Kenan Bey. Bakıp bak bin lira promosyon yatırdı. Belediyedenim. Sizi hepsi burada mı? Anlya he. Ya o şekilde anlaşmışlar. Üç yıllık galiba Arif Bey. Teddiye daha sonra ikramiye peşindeyiz Taylan Bey. 8 ile 11 arası. İsmail Bey aleyküm selam hoş geldiniz. Taylan Bey hoş bulduk. Ee, İsmail Pek başkanım nasılsınız? Allah aşkına iyiyim İsmail Pek. Aptı Samet Bey? Ee, şöyle mi oldu? Aptı Samet Bey. Mobbing mi var? Size karşı mobbing mi var? Bunu bir açarsanız size bilgi vereceğim. Hemen müdahale edeceğiz mobbinge. Kenan Çolak teşekkürler. İsmail Bey belediyede daha ödeme alamadık. Belediye de 5 günlük ikramiye almadınız mı İsmail Bey? Selim Bey evet selamlar hoş geldiniz. Murat Bey milletimle genişleyeceğim ayrılmayın. Videoma like attınız mı arkadaşlar? Beğeni tuşunu bir patlatın. Daha çok kişiye gitsin. Şimdi siz like katarsanız o etkileşime giriyor ve diğer dörtleri kardeşlerimiz de duyuyorlar. Evet senin Murat Bey. Evet evet haberler var. Milli Eğitim'den. Halil Demir. İyi hayırlı olsun Halil Demir kardeş. İkramiye var mı içinde? Sordun mu? Arif Maden, belediyede 5 günlük ikramiye aldık. 52 günlük yalan mı oldu? Evet Arif Bey yalan olmadı ama bu sene böyle oldu. 5 günlük bu sefer Ekim'de de 5 günlük alacaksın. Evet, bakalım. Taylan Bey, bizde bir soruşturma daha bitmedi. Ne soruşturması Taylan Bey? İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Evet, aldınız mı maaşlar yaptı Samet Bey? Evet Özdamandım. Gelir dersi başkanı hiçbir şey yok. Daha hata, eksik maaşlar, tediye yok, promosyon yok. Gelir dersi bir de burası. Ben anlayamadım zamanım Ne kadar aldınız, ne kadar yaptı? Taylan Bey, ne geçici kimliği bir açar mısınız konuyu? He, güvenlik soruşturması mı Taylan Bey? Map'te görüşme yaptırırım abi. Hadi bir müjde ver bize. Ee, tamam değineceğim Semra Hanım. Biraz bekleyin. Diğer arkadaşlarımızın bazı soruları var. Evet. Nasıl bahane? He, şu var. Tabii işten çıkarmak için bahane arıyorsa. Sen de onu direkçelerinle sana yapacağı haksızlığa karşı dilekçelerinle sen de fırsat kolladığını göstereceksin Abdül Samet Bey. Mobik yapan amirler yanacak. Evet. Sinirlendim yani akşam akşam. Mobik ve size gerçekten hareket çizem varsa ben dilekçe yazmaya hazırım. Sizin adınıza hazırım arkadaşlar. Sorunları anlatırsınız gerekeni yazarım. Görürsün nasıl hopluyor idare. Teşekkürler Ali Bey. İsmail Pek ayrıca ikram ve sosyal vermeyeceğiz diyorlar. Hangi kurumda unuttum İsmail Bey? Güvenlik soruşturması. Biraz bazı yerlerde uzun sürüyor. İnşallah hızlandırırlar. FETÖ'nün e, demek ki bazı yerlerde daha bir aktif. Bu konuda güvenlik birimlerimiz FETÖ terör örgütünü soruşturuyorlar. E, bunlarda sempati duyan, bunlara bağlı olan var mı diye bir teyakkuz halindeler. Merak etmeyin, soruşturma tamamlanınca siz yepyeni bir döneme başlayacaksınız Sayın Bey. Milli eğitimleri promosyon ikramiye aldım abi demiş. 1700 maaş yattı. Bazı yerde, bazı yerlerde aynı fiyatlar düşmedi, yani rakamlar düşmedi. Milli eğitimdeki durum yazın ki işsizlik olayını art yani ücretsiz izni iptal ettirmek, ücretli hale getirmek. Evet hoş geldiniz Ahmet Bey. Like attık mı arkadaşlar videoma? Bir bakalım like attınız mı? Hepinizden like istiyorum arkadaşlar. Milletimde 8 Hizmetler Müdürlüğü'ne yazı gönderilmiş. Geçici izin hakkında sözlü bir süre için çalışacakları ve süre işte e, süre şey işte dolanların askıya alınması diye. Allah Allah. Nereden Ahmet Bey? Belediyeyle görüştüm eee Haziran ilk haftası. Netleşecek durum dendi. Onunla ilgili bazı şeyler de konuştum. Öyle askıya alınması ya. Böyle bir şey olamaz. Abdül Samet Bey. Maaşlar 31'inde diyorlar. Ee, hangi kurumdu? Unuttum bunu. Evet e, Arif Maden. Dede burada mı acaba? Dedeye benden selam söyle abi. Hangi dede? Ne dedesi Arif Bey ya. Anlayamadım dediğinizi. Promosyon alamadık, zam da alamadık demiş Melek Tokay. Hangi kurumdum Sayın Tokay? Yani ben milliyetimle ilgili bir şeyi konuyu birazdan açıklayacağım. Ayrılmayın. Şirketi 2000 200 aldıkken şimdi 2000 200 çaldım? Çocuk parası ben alıyorum. Ya muhtemelen 23 Haziran 1 Mayıs muhabbetidir Özlem Hanım. Veya şey olabilir, sizin yemek parası daha önce aldığınız ne kadardı? Veya izin aldınız mı bu ay Özlem Hanım? Bir günlük, iki günlük izin aldınız mı? Evet, Taylan Bey işte orada bir gecikme olmuş. Ee, gerçekten şaşırtıcı. Büyükşehir Belediyesi'nde hala beş günlük ikrami almadık maaşlarımızda. Büyükşehir Belediyesi mi? İstanbul mu Mehmet Salta? İstanbul mu burası? Evet e, Sayın Bulut. Arkadaşlar Gelir İdaresi'nin en önce ödeyeceği kurumlar arasındaydı. Oradaki sıkıntıyı o zaman yarın inşallah öleden sonra arayarak bir e, gidermeye çalışacağız. E, gelir İdaresi'ni yarın arayacağım. Hangi Gelir İdaresi Sayın Burut? Sayın Karakal. 30 aylık 1000 e, ne? E, 30 aylık 1200 TL aldık promosyon. Hmm. Ya, ortalama öyle anlaşılıyor 4 ne bankalar? 1600'müş hastane arasında yapılan camiye kesmişler. Arkadaşlar bakın kurumlara söylüyorum. İşçinin parasından kabadaylık yapmayın. Cami yatırımı güzel bir şey. Ben Cami bizim her şeyimiz. Ama hani işçilere sorun. İşçilere sorun. Hayır bir ne işidir? Hayır bir görünüşidir. İşçilere sorun arkadaşlar. Tamam mıydı arkadaşlar? İşçilere sorun ya. Bu insanlara sorun. Hala şu taşıronun görmezih niyetini bırakın Allah hızası için ya. İnsanlara değer vermeyi öğrenin. Taşıron da tabii dörtteye geçenler de yok mu? Kişiliğini bulamamış, onun bunun gölgesinde yaşayan, onun buna yalakalıkla kendini geçindirmeye çalışan, kişiliğini kaybetmiş, öbür kadro ne dese her şeye uyan, yalan yanlış her şeye kendini atlayan, sazanlar, kişiliksizler yok mu var? Ben genel manada hakkıyla, yüreğiyle çalışan dört değerler için uğraşıyorum. Öyle kişilik ve karaktersizler için ben uğraşmıyorum arkadaşlar. Bu ayrımı da yapayım. Siz teşekkür ederim Taylan Bey. Belediyede ayrıca maaş verilmez. Belediyede verilecek para ikramiyedir. Beş günlük bekliyoruz İsmail Bey. Evet. Milli Eğitim'de büyük bir arkadaşlar gerçekten büyük bir rağbet var. Büyük bir e, heyecan var. Gün geçmiyor ki kafalarından böyle bir heyecan atamasınlar. Bazı birimler iki gün oldu kullanıyorlar. Bizde iki gün izin gelecek mi acaba? E, Seyit Bey hangi birim ne göre izni kullanıyorlar onlar? Bunu açıklayıcı anlatır mısın buraya? Evet Selim Bey. Kamu hastane çalışanları ne alacak bilginiz var mı demiş Selim Bey. Ee, malumunuz bazıları 1600'den, 1800'den, 200'den, 2200'den Türkiye genelinde çalışanlar kadroya geçtiler. Onların maaşlarına göre ayrı ayrı yorum yapmak gerekiyor Sayın Selim Bey. Evet 75 TL harçlı kalacaksınız bayram harçlı. Ya, üniversitenin mali durumunu bilmiyorum, döner sermayesini bilmiyorum Erkan Bey. Ama ikramiye ile alakalı, üniversitenin 8 ila 12 Haziran arasında size bir görüşme, e, görüşme diyorum, size bir duyuru yapacağını veya ikramiye ile ilgili bir ödeme yapacağını düşünmekteyim. Medeniyet Üniversitesi'nde baskı ve zulüm varsa bu konuyla alakalı, tabii ki sendikal olarak bu konuyu muhataplara neden böyle uygulama yazıyor diye sormak gerekmekte. Bununla ilgili Abdül Samet Bey benim e, YouTube adresime özel mesaj menüsünde hakkında hakkında yazan yerde mesaj atma butonu var. Oradan yazabilirsiniz. Tabii ki adresi veririm. E, adresi veriyorum. Trokedi40@hotmail. E, veya Trokedi40@gmail. Trokedi adresi yazalım trokedi evet tamamdır yazdım arkadaşlar buradan bilgileri atabilirsiniz. Ankara Maliye Bakanlığı Gelir İdare Başkanlığı. Tamamdır. Yarın öğleden sonra oraya bağlanıp bu durumu soracağım Sayın Bulut. 19 Mayıs'ta çalıştık mesai sayılır mı? Bazı kurumları mesai olarak yatırmamakta. Bunu modrumunuzda göreceğiz Sayın Karakoç. Ama resmi tatillerle ilgili düzenleme ileriki süreçlerde yasal dayanak kazanacak. Bilginiz olsun. Evet e, Sayın Salta. Evet Sayın Salta, Konya Büyükşehir, aldınız mı 5 günlük ikramiyelerinizi, Nisan ayındaki ikramiyenizi? Taylan Bey, Hacettepe Hastanesinde mi bu gecikme yaşanmakta? Hacettepe, malumunuz çok prensipli çalışan bir üniversite, ödeme denizdeki aksaklığı anlamakta güçlük çekiyorum. Çayımı yudumladım. Arkadaşlar sizler de çayınızı alın. Çaylarınızı içerek dinleyin. Şöyle demli bir çay alın arkadaşlar. Allah sigarayı da içiyordum. Bugün bir içmeyelim dedik. Hanım da dedi içme. Gerçekten canım sigara çekmedi değil. iftardan sonra. İçeyim arkadaşlar bir sigara yakayım ben de. Canlı yayından sonra bir sigara yakayım mı? Yak diyenler çok olursa yakacağım. Sigara almaya gideceğim bir de. Sigarayı bitirmişim. Evet. Ee, a, belediyede taşırtığında üç maaş alacağımız var. Ay, şuna bak ya. Şu Allah'ım sabrı versin İsmail Pek. Allah size sabrı versin. Allah sizi sabrınıza arttırsın kardeşim. Allah her yokuşun bir inişi bir vardır. Şu yaşadığınız sıkıntının bir an önce sona ermesi için tabii ki ben de ararım sorarım ama isterim ki yani. Evet. Bir saniye. Evet bir saniye soru geldi. Soru geldiği için arkadaşlar şey yaptım şu anda tekrar yayına geçiyorum. Soru geldi. Heh, tamam. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani İsmail Pekin durumuna üzüldüm. Ee, hangi kurumdu onu tekrar bir yazar mısın İsmail? Evet Sayın Bulut, Sayın İpek tamam mı? Yazarsan sevinirim. Yakın yere gitmek istiyorum ama beni uzak yere gönderiyorlar. Anlatıyorum evdeki çocuklarım tek diye yapacak bir şey yok diyorlar. Hangi şeyse yazın Sayın Bulut. Mail adresimi gördünüz mü Sayın Bulut? Evet, ilgili meb yazın bu durumu çözelim. Yani yarın e, arayalım çözelim tamam mı? ama öğleden sonra arama mümkün olacak. Yani benim kanalımda kimse mağdur ettirmemesi için elinden gelen her şeyi yapacağım. Kimseden çekineceğimiz yok. Kanun ve yönetmelikleri biliyoruz. Bütün gücümüz, azmimiz ve hakkaniyettir. Evet sevgili arkadaşlar. eee Tamam Sayın Bulut. Aşağıda e, gmail adresim yazıyor. Oraya atıyorsun e, durumu. Ben e, yarın durumu çözüyorum. Bir dahaki sene için. Abi İSPER'de telefonu bak. İki, iki, iki kere daha açmadılar. Telefonlara mı bakmıyorlar Bülhamin Bey? Arama kaydını atayım istersen. Yarın denemeye çalışırım tekrar. 1 Mayıs ve 19 Mayıs mesaisi diyorlar. Belediye doğru mudur? Bakın bazı yerler ödemedi diyorlar. Bazı yerler ödedi. Bu konuda sizden istirhamım var. Ee, özellikle önümüzdeki dönemde resmi bayramlar için yönetmelik kesin geçecek bilginiz olsun. Milli eğitimdeki durumu açıklayacağım birazdan. 39 günlük tediye karakoç. Onunla ilgili şu anda bir gelişme yok. Evet Ceyhun Bey hoş geldiniz. Valla biz de sizleri özledik arkadaşlar. İsteğimiz odur ki e, sağlam, emin, net adımlar atılması için buradan ses olalım. İnşallah bütün dört değeri kardeşlerimiz buraya katılırlar. Üzüntüm şudur, dört değeri kardeşlerimizin hakları ve hukuku birçok yerde kurum idarecileri tarafından gasp edilme çabaları var. Biz bunlara engel olmaya çalışıyoruz. Neden hazmedemiyorsunuz? Cebinizden mi diyorsunuz dört değerin maaşını? Sayın Cumhurbaşkanı vermiş. Hazmedeceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanı Allah'ın verdiği lütufla sebep olmuş, vermiş. Bu insanlar da artık devletin bir personeli. Yani bunu lütfen şey yapmayın. Evet arkadaşlar. Şöyle bir saniye Evet arkadaşlar. Evet e, şu anda bakıyorum. Biz belediye şu, evet, e, hangi belediyeydi? Belediyeyi bilmem lazım Sayın e, İpek. Belediyeyi bilmek gerekiyor ki Hangi belediye bu mağduriyetin sebebi? Evet. Müjde ve sigara O inşallah, <gülüyor> İnşallah isterim. İnşallah. Evet. Bakalım. Sayın Şenhocak. Hastanelere 20-20 günlük ikramiye verilecek demiştiniz. Şunu söyleyeceğim. Benim yayınlarıma bakın. 10 artı 10'luk olabilir ama 20 artı 20 dediğimi hatırlamıyorum. Yani ben 15-15 ve 10-10 dediğimi hatırlıyorum Sayın Eren Bey. Yani hastanelerden de şu anda edindim, izledim. intiba şu kesinlikle şu. Devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde 10'ar günlük bekliyorum. Ama şu da olur ki 5 artı 5 de olabilir. Şu an kendi güncel gelişme ışığında onu söylüyorum. 8 ile 12 Haziran arası. Evet Selim Bey hayır demişsiniz. Yak ama e, inşallah. Arkadaşlar şu an evin içinde içemiyorum. Bir de sigara almam gerekiyor dışarı çıkıp. Evet sigara almam gerekiyor. Sigara içeceğim ya. Sigarayı bir epey bıraktık. Şimdi canım istiyor artık gerçekten. Evet teşekkürler Sayın Gül. Evet. Bütün Vakıf Bankası bizlere 1000 TL promosyon yatırmış. Ya Vakıf Banka öyle evet. 3 yıllık galiba şey güle güle harcayın bayram öncesi. Güle güle e, paranızı bereketlendirin inşallah Rabbimiz. Sayın Bercanoğlu Ben 4D'ye geçmeden önce 1920 TL alıyordum diyor. Daha sonra 1840 e, 1854 TL. Zülküp Bey 19 Mayıs e, mesaisi yatmamış olabilir. Yol paranız yatmamış olabilir ama Yol ücretiniz e, bakalım ne kadar tekabül ediyor. Evet, yol ücreti yatırılmamış olabilir Zülkut Bey. Eğer izin kullanmadıysanız 3 günlük, 2 günlük e, aylık içerisinde sizin e, yol paranız geçmemiş olabilir. Hangi kurumdu Sayın Bercanoğlu? Milli eğitimde onu, e, onu değineceğim. En son finale öyle yapacağız. Milli eğitimdeki kardeşlerim. Evet. Evet, içen dönüyor içmeyene. Doğru diyorsunuz. Ben bir sigara yakacağım ya. Yani gerçekten neden almadım iftara yakın anlamadım ya. Sayın Karakoç, normal memurlarla eşit olacaksınız. E, tabii ki ben bir süre vereyim. 2-2,5 i̇ki, iki sene içerisinde olabilir. E, tüm haklar perde size gelecek. 4C'ye, 4B'ye geldiği gibi. Ama siz fikir olarak, zihin olarak da artık e, normal kadrolu memurların ne cikret almasına, ne sigara almasına gitmeyeceksiniz. Hepiniz için söylemiyorum. Böyle çok yalaka takımı vardır bazı yerlerde. Gider onlara yaranmak için en ağır şeydir ya. İyi akşamlar. Kayakada almaya başladınız değil mi ikramiyeleri? Sayın Ata. Hoş geldiniz. Sayın Demir, Cumhurbaşkanımız söz vermişti. 405 TL'lik hangi sözü tutmadı Sayın Reisimiz? Bu TİGEM ve promosyonun ortaklaşa aya döküm şeklindeki bir planlama da olabilir arkadaşlar. S yerensam size düşünüyor olabilir. Ya yani sizin için planları vardır. Bunu söyleyeyim size sayın Hanifi Bey. Artık kap su alacak. Taşeron gibi su akıtmayacak. Gelen kaba birikecek. Sayın Safa, Konya Büyükşehir Belediyesi 5 günlük ikramiye almadık. Bereketli toprakların Konya'sına sesleniyorum. Tahıl ambarımız kendi kendimize yettiğimiz tarımsal Regonun gücümüzün kaynağı Konya. Lütfen bu kardeşlerimizin parasını yatır. Bu kardeşlerimizin parasını yatırmazsan ben de ararım belediyeyi, hesap sorarım. Derim ki kardeşim neden yatırmadınız? Ben sendikacıyım. Ben de işin avukatıyım. Kişi biçim kendim için bir şey sormuyorum. Ne zaman parayı yatıracaksın kardeşim? Bunu soruyorum. Facebook adresim var evet. Gmail adresini verdim arkadaşlar. Yazdım zaten. Ee, soracağınız sorular varsa Gmail adresinden ulaşabilirsiniz. Taş verenken 1823. Geçen ay 1828 aldım. 5 kes, kesildi. Kesilmezse 9 alacaktım. Bakalım hazır. 5 sene iptal ettirebilirsiniz arkadaşlar. İlla şeylik bir şey yok. 5 iptal olabilir yani. Maaşın düşmeyecek Taylan Bey. Ama isteğim odur ki. Sizin şu soruşmaları bir an önce tamamlansın. Asli ka kartlarınızı alın ve ona göre geleceğinize yön verin. Buyurun Hanifi Bey. Milliyetimde herkes en sosyolojisi ne kadar ise o kadar azalacak deniyor. Onunla ilgili değineceğim milliyetim arkadaşlar. Beklemede kalın. Arkadaşlar like butonunu patlatın. Daha çok kişiye gitsin. Atacağınız bir like belki daha çok yörede videonun görünmesini sağlayacak. Dört değerler yetersiz buluyorum. Yani bir milyonun yakın dört değeri var. Yani yazık yani. Burada bir şey kuramadık hala. Bu yayılması lazım arkadaşlar. Ee, e ne demiş Sayın R'de? Tedye kurumu ödüyor yoksa maliye mi? Şöyle arkadaşlar, tedye ücreti özellikle döneş sermaye ücretine göre maaş alan yerlerde. Döneş sermaye ücretinden, e genel bütçeden alanlarda da genel bütçeden arkadaşlar. Bunların bütçesine göre değişmektedir. Kayaka olarak promosyonlu ikrami alamadık. Kayakalar ödemeye başlamıştı Berek Bey. Biraz sabredin. Bazı kayakalardan ödemeleri haberlerini aldım. Evet Sayın Katpik. Tabii ki eğitimle alakalı final bölümünde size açıklama yapacağım. Evet Hanifi Bey soru neydi? İnanın soru kaynadı. Veya ben size verdim siz duymadınız. Yazarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar like attık mı videoma? Like atmanızı bekliyorum. Evet e, Salih Bey ben şimdi katıldım Develi Hastanesi çalışıyorum. Buradan Kayseri Develi e, bölgesine selamlar sunuyorum. E, nasıl Develi'de durumlar? Horoz dövüşleri devam ediyor mu? <gülüyor> bir de Develi'nin halısı ünlü değil mi arkadaşlar? Evet güzel bir halı üretimi vardı orada. Bir de süt ve peynir üretimi. Evet kaç gün verecekler Temmuz'da? Şimdi şöyle bir şey var. Hangi kurumdu Volkan Bey? Ona göre ben size açıklama yapacağım. Hoş geldiniz. Ee, teşekkürler Sayın Aktaş. 2020'deki toplum sözleşme olacak deniyor. O zamana göre değişecek maaşlarımız. Arkadaşlar maaşınız aldınız ya. Hani Temmuz'u yüzde dört zaman alacaksınız ya. Bu daha başta verilen standart bir rakam. Sizlere enflasyon altında ezilmeyiniz diye ileriki dönemde enflasyon pak zammı gelecek. O gelmez ise de Size Ocak ayında seyyanen zam gelecek arkadaşlar 150 175 200 TL'lik seyyanen zam gelecek yani bu neden söylüyorum 4C'den ve 4B'den aldığım deneyimler ışığında söylüyorum Malumunuz üzere 4C gibi düşük ücrette şu anda birçok ıı, düşük ücretli arkadaşlarımız var onların sesine kulak verilecek bunun bilgisi sunarım evet Sorulara bakıyorum. Evet. Sorulara bakıyorum. Orkan Bey demiş. Evet. İsmail Aktaş. Evet. Belediğiniz 3 maaş alamadık. Biliyorum. Evet. başladı da yatmadı. Ayrıca sosyal birlikte söylüyorlar. Hangi belediyeydi? Sayın İsmail Bey? unuttum. Evet Cengiz Bey, biz belediye olarak herhangi bir sözleşmiş alamadık. Neden acaba? E, garantimiz var mı? Bunu idarenizle görüşün. Sendikanızla görüşün. Bir imza atmadınız ve sözleşmeyle ilgili konuları söyleyin. Promosyon Gençlik ve Spol Müdürlüğü'nde Osman Aşkın Bakı aramamız lazım. Bakanımızın makamını aramam lazım arkadaşlar bu konu için. E, yarın inşallah fırsatım olur ararım Sayın Adana. Orada en net bilgi almak istiyorum. Sayın Bakanımızın makamını aramam gerekiyor. Yorgunuz Kars, iyi akşamlar hocam. Kars, Kafkas Üniversitesi, güvenlik eski maç 1650. Evet, 1850. Banka bulamışları 520 TL, 34 aylık verecekmiş. Ya bu nedir ya, 34 aylık Peşin alacaksınız değil mi? Çünkü şöyle, memurlarla sizin şeyleriniz ileride eşitlenecek Sayın Kars. Maaşınız düşmemiş. Bundan sonraki süreçte kapsu alacak artışlar yaşayacaksınız. 13 günlük tehdiye, 5 günlük tehdiye, 8 günlük TDI şeklinde verebilirler. 8 Haziran'da diyeleri 13 ayın 29'unu versinler. Şöyle ilk önce ikramiyeleri alacaksınız bayramdan önce arkadaşlar. T bakalım. Duruma göre değişecek. Bu sene böyle oldu. Sen yolcu, sendika 2020'ye kadar mevcut sendika mı yürüyecek? Şu andaki sendika üye olursa bir resmiyet var mı? Herhangi bir işçi sendikasıyla devam edebiliyorsunuz. İş konunuza bağlı olan sendikalarla arkadaşlar hürriyet sizi. Soruma cevap vermediniz. Cumhurbaşkanı'na söz vermiş oldu 405. Ben onu dedim yani Nefi Bey. İkramiye ve promosyon tutarlarına yuvarlak rakamda o anda onu söyledi. Ama seyyanın zam vesaire ek adımlarla bu sözünü kesinlikle tutacaktır. Bu konuda emin olabilirsiniz. Çünkü size kadro verin. Milli Eğitim Mustafa Bey'yiz. Değerli Hemşehrim, Milli Eğitimle ilgili final bölümünde bir açıklama yapacağım arkadaşlar. Cumhurbaşkanı şirkete verilen içi kardeşlerimize vereceğiz demişti. Ama yok var mı gelsin. Arkadaşlar, ee, bunların hepsi verilecek. Merak etmeyin. Gerçekten ee, bu konuda üstelik olunuz. E, ödemeleri alacaksınız. Şu an memurlar bizim maaş e, almamızı istemiyorlar. Evet, yüksek. Kıskançlık oluyor arkadaşlar. Yıllardır size tepeden bakan ki, bazı kişiler... Tabii ki kıskançlık olacak. Ya kıskançlık olur ama yakında hazmedeceklerdir Sayın dedi Bunun merak etmeyini hissedeceklerdir. Evet. Ben bütün çalışan kardeşlerimi, kimseye yalakalık yapmayan, kendi gibi olan, doğal olan, kimsenin gölgesinde yaşayarak, asalaklıkla sırıtarak kendini aciz içinde bir canlı olarak hala yaşıyor sana zavallı dört değeri sanan kendini bazıları için değil. Aslanlar gibi çalışan, alın teriyle başı dik yaşayan, kimseye gereksiz boyun eğmeyen, bakkallara sigara cikret almaya koşmayan 4D'ler için buradayım. Onun bunun için yazılar doldurup, onun bunun için yalakalık yapıp, onun bunun payandası olanlar için değilim. 4D'ler artık kadroluysa iki kere düşünüp bunun kıymetini bilecek. Tamam, Gümayir hesabına yazdınız. Gümayir hesabıma atmıştım. İpek ben bakarım, tamam mı? Antalya Kepez Belediyesi olarak 1200 TL banka promosyonu yatacağı yalnız, evet spor. İşte bu tür anlaşmalar yapıyorlar. Benim gönlümden geçen bütün işçinin parayı yatırılması. Sendika itiraz edebilir. Promosyonu hemen almayabilirsiniz. Milliyetimle ilgili açıklamayı yapacağım Sayın Emin Hanım. Evet Volkan Bey. Devlet para yokmuş. Biz vermiyorlar. Valla nasıl hastalar anlamadım. Hasta mı yok insan mı yok orada? Dönesler meşlemi yok. Sayın Karakoç. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. 4D'yi, taşeronları, 1 milyon taşeronu aldı devletin himayesine. Taşeronu yemek 270 TL, 160 TL kadriye geçtik. Yemek 250'ye yolda 160 TL kadriye yapmalıyız. Arkadaşlar maaşlarınız düşmeyecek. Ek düzenlemeler yapılacak. Bundan sonra kapsu olacak. Çok yakında maaşınızın dolgun bir şekilde attığını göreceksiniz. Seyyenen zam, enflasyon farkı zammı, %4 zamlar eklendiler Sayın Yiğit. Bunun farkını yaşayacaksınız. Çok anlık düşünmeyin. Kapsu olacak Sayın Yiğit. Volkan Bey ilkokul mezunu kadro vermiş. Devletimize neden ikramiye yok diyor memurları. Hmm. Arkadaşlar işte şunu söylüyorum. İnsanların doyamayacağı şeyler vardır. İnsanlar binaya doymaz. İnsanlar paraya doymaz. Yani şimdi memur alıyor, daha çok almak isteyecektir. Yarın siz de memur haklarına kavuşacaksınız tamamen. Siz de daha çok hakları bu sefer istemeye başlayacaksınız. Biz insanlar doymayız arkadaşlar. Demir e, Sahan hala taşıra muamelesi görüyoruz. Maaşlarımız toplu yattığı için promosyonlar yatırılmıyor banka tarafından. Arkadaşlar promosyonların yatırmaması için bir bahane yapmış bankanız. Sayınız maz sayın Demir Sahan. İkincisi taşeron muamelesi görüyorsanız suçu biraz kendinizde arayın. Neden? Başınız dik. Artık onlara karşı omuzlarınız kalkık. Asil duruşunuzu bozmayacaksınız. Hiçbir zaman kendinizi iki az konuşan, iki boyun büken şeklinde değil. Fikirlerinizi net bir edeceksiniz. Sesinize gözgüven yansıyacak arkadaşlar. Bunun başka çaresi yok. Çare demek ki çaresiz değilsiniz. Çaresizsiniz. Hala taşeron muamelesi görüyoruz. Tamam. Sayın Şenol 1 Mayıs'ta mesai yaptım. Mesai paramı yatırmadılar. İşte bak görüyorsunuz arkadaşlar. Büyük tartışmalar yaşadık. En sonunda CİMER'e yazdım. Evet Sayın Bekir Bey e, bu konuda anlayışınıza gerçekten teşekkür ediyorum. Hakkınızı aramak için CİMER'e yazmışsınız. Böyle duyarlı bir dörtleri çalışan herkesten kocaman bir alkış bekliyorum arkadaşlar. Gerçekten teşekkür ediyorum. Yürekten söylüyorum. Hakkını arayan bir insandım hayatım boyunca. İdarelerde olsun, hala şu andaki çalışmalarımızda olsun haksızlıklar tabii görmekteyiz. Ama önemli olan haksızlığa uğramak değil. Önemli olan haksızlığa karşı haksızlığı yıkacak güçte olmak. Haksızlık duvarını yıkacak güçlü olmak arkadaşlar kimse artık lingonla şey değil kimse gelip de bizim buradaki bir kardeşimizin hakkını yiyecek kabiliyette olamaz evet arkadaşlar bir saniye hemen bakıyorum Hey. Milliyetimdeki arkadaşlar sabırsızlar. Tamam. Milliyetimdeki arkadaşlar sabırsızlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biraz da milliyetim açıklamasını yapacağım. Beş dakika sonra hızlı bir şekilde sorular. Evet. Evet. Gmail bir hotmail adresi gibi düşünün Sayın Bulut. Yani kendi adresinizden aynı e, trokedi 40gmailcom Gönderici kısmına bu adresi yazıp sizle ilgili şeyi yolluyorsunuz. Tamam e, Sayın Erdem. Karakoç. Evet sabır. Demir savcı başkanımız demek ki bu fonksiyonu yok mu? bunu yaptığına göre. Arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın fonksiyonu nasıl şimdi, e, lokal yerlerdeki memurların davranışları onların kişisel ve karakteristik özellikleridir. Evet, evet. Evet Sayın Kaya, hoş geldiniz. Melihetimle ilgili açıklama yapacağım. Evet Sayın Maltaş, deniz itfaiyesi 1780 alıyorduk. 15 Mayıs'ta ise 1780 aldık. 15 günlük fark yok. Promosyon yok, vakıfı o zaman Sayın Maltaş bugün belediyedeydim. Keşke sorsam iyiydi ya. Evet Sayın eee Maltaş belediyeye gerçekten sormak isterdim. Hani unuttum gerçekten. Evet. Sarıeroğlu muhtemelen bayrama bayrama doğru açıklamaları hızlanacak. Haberiniz olsun. Ha. Burada tüyo alım Sarıeroğlu'nu çok göreceksiniz. Beş günlük tediye yok. Tediye değil ikramiye alacaksınız arkadaşlar. Aldınız mı Sayın Maltaş? Arkadaşlar kıbaya hesabımı yazdım ya. Gübali hesabımızı hesabımı tekrar yazıyorum arkadaşlar. Evet kıbaya hesabımı yazdım. Evet, bir için bir şeyler var demiş. Açıklayacağım. İtfaiye ile ilgili durumu açıkladım arkadaşlar. Denizli Belediyesi'ndeydim. Yani sorardım. Teşke... Evet, e, promosyon ikramiye Erzurum Kayaka. Yani yakında gelecektir Elif Hanım. Ee, i̇kramiyeyi 8 Haziran'a, 12 Haziran'a alacaksınız inşallah. Biletimle ilgili açıklama yapacağım dedim. Kenan çok teşekkürler. Koskoca milis, bakalım maaşlarımıza gözüküyor. <gülüyor> Ya ben anlamadım. Niye öyle oldu? Metometri sorunu değil inşallah. Yıldıray Gencel evet balon koymuş. Bayram mı? Orayı anlayamadım Yıldıray Bey. Hemen bir anlatın. Evet Bekir Bey. Mesai sağlamayan yerler olmuş. Bilginiz olsun. Hani bu konuda düzelecek ama. Hani olan bu zamandakiler oldu. Hüseyin Dağlı evet. Maaş geçiş şeyine göre sayılır Şeyh Bey. Baştaki maaşlar neyse öyle geçirdi ya tabii ki farklılıklar var. Herkes eşit olacak denmedi Erzurum Bölge Eğitim Hastanesi'ni ilk fırsatta aramak istiyorum Anif Bey. Bir not edin. Gıma elime yazın. Evet. Milli Eğitim'e yaptığımız baskılar sonucu arkadaşlar ne yayınlanırsa yayınlasın, Ne yaparsa yapsınlar. Milli Eğitim'den olumlu bir haber bekliyorum. Yaptığım görüşmelerde kesin ret cevap almadım. Ama herhangi bir sürpriz açıklama olmayacağı anlamına gelmediği söylendi. Haziran ayının ilk haftası o kadar değerli ki sizinle o şampiyonluğu kutlar gibi kutlayacağım. Sizlerin sözleşmeleriniz <gülüyor> ücretsiz izin şeklinde değerlendirilse dahi bunun akabinde sizi ücretli alacağınız bir düzene sokacak bir mekanizma geliştirilmesi an ve an yakın arkadaşlar. milletimdeki arkadaşlar neferinizin tutun. Edindiğim izlenim geçen haftadan daha olumlu. Ne yayınlanırsa yayınlansın. Sizin ücretsiz izne çıkma durumunuzu seçime doğru çok güçlü bir ihtimal olarak da bana söylendi. Yüzde arkadaşlar. Geçen hafta bu oran yüzde ondu, yüzde yirmilerdeydi. Olumlu seyre geçildiğini söylüyorum. Birkaç gün sonra bunun net daha net ifadelerini göreceğiz. Milliyetimdeki arkadaşlara ben bir umut vermiyorum. Gerçekliği anlatıyorum. Milliyetime çok şikayetler gitmiş. Milliyeti arayanlar çok olmuş. Bu konu gerçekten milliyetimde gündeminde. Ankara Büyükşehir Milliyetimin yayınladığı görüş hangi adresteydi? G mail e atabilirsiniz arkadaşlar benim. Gümail'ime. Ankara bir belirsi 2000 TL. Evet, belediyesi ne kadar alıyordun? Sayın Hawk ne kadar alıyordunuz? Bunu öğrenmek istiyorum arkadaşlar. Milliyetimle ilgili işçiler için görüş yazısının mail'ime, Gmail adresime istiyorum arkadaşlar. Ben gümail adresimi yazdım. Bu süreç toplu sözleşme 2020'ye kadar yapıldı. Peki biz eski dörtlüğün içine sindikalardan aldığı ekstra 60 günlük ikramiyelerden ne zaman faydalanabiliriz? Arkadaşlar çok geçmişteki 2 Nisan'dan önceki şeyler ters çevirdik. Bundan sonraki süreçte toplu sözleşmizi yazan maddelere göre parayı alacaksınız Sayın Ensoy. Milliyetimle yol yemek, boruması ve tehdiye artırı, ülke çalışması olacak mı? <gülüyor> Sayın Çolak, müjde yakın diyorum. Bakalım nasıl formüle edecekler. Şu anda kesin bir şey alamadım. Ama geçen haftadan daha olumlu bir görüşme gerçekleşti. İyi şeyler bekliyorum arkadaşlar. İnşallah o sevinci beraber kutlayacağız. Bir şampiyonluk eda aslında. Evet Bekir Bey. Değişiyor. Maaş geçiş şekillerine göre. Öğrenim falan etkilemiyor sakın ha. Kıdem de şu anda etkilemiyor. Onlar zamanlı olacak. Sayın Ucun selam arkadaşlar like attık mı videoma evet like atmanızı istiyorum evet like atmanızı istiyorum memnun olurum arkadaşlar evet arkadaşlar bakalım evet tedirgelle ilgili bir şu an gelişme yok arkadaşlar evet sayın Uza Oğuzal Milliyetinde bir çözüm hocam evet. Ben demin açıkladım sayını evet. Arkadaşlar bakın. Tekrar yazıyorum arkadaşlar. Gümayel adresimi yazıyorum. Hala bir şey yapamamışlar. Lütfen devamlı yazdım. Evet. Yazdım arkadaşlar Gümayel adresini. Belge veya bilgi artacaklar. Buraya atabilirler. Genelde bilgileri veremeyecekler. Biz dışlanmadan gerekli biz kadro olmak istiyoruz. İnşallah inşallah Özal. Koçak evet. Beypazarı evet. Evet. Tabii ki bağışlarınız artacak. PDP artacak Sayın Koçak. Bu konuda size müjdeyi verdim ama ikramiyeyi beş günlük almanız gerekmekteydi. Aldınız mı Sayın Koçak? Nisan ve Ekim ayları için. Sayın Oğuz biz dışı işte zamanlar oduslanmayacak. İnşallah demişken çok teşekkürler. Ya Sayın Ertuğrul, umutlu konuşuyorum çünkü gerçekler ışığında öyle konuşuyorum. Mevcut durumlar ışığında öyle konuşuyorum. Teşekkürler demişsiniz. Ben de teşekkür ederim. Arayacağım tabi Erzurum Bölge Hastanesi'ni. Evet yani böyle bir düzenleme için promosyon için adım atmaları şart. Elzem bir durum. Sayın Erdoğan kesin net bir şey yok ama olumlu sinyaller almaktayım. Yani bir hafta içinde tam net belli olacak. İnşallah Sayın Memi şu şeyleri halledersek maaşları evet Volkan Bey meslek kodları, kıdem vesaire şeyler netleşecek arkadaşlar. Olacak Bekir Bey. Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili durumu da gerçekten bir sorma kısmet olmadı. Bu yüzden kusura bakma. Sormak istiyorum tekrardan. 39 günlük değil de kesinti ileride yatırılacak sayın Memiş. Ya, Milli Eğitim'deki şu maaşları bir kurtaralım. Temmuz Ağustos'u da arkadaşlar. Selam Sayın Turan. Videoma like atıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar hızlı bir şekilde bitireyim. Ben de şimdi Ramazan biliyorsunuz. Şey yapacağım ama Ankara'daki haberi verdim. Milli Eğitim'deki haberi verdim. Kaynağı veremem. Çünkü bilgi alamam ondan sonra kendisinden. Hayır Sayın Gürsü. Hmm. Maaşla yolu yemekte yansımadı. Önümüzdeki süreçte bu düzenlenecektir. Gerekli yönetmelikler ve e, bu konudaki emirler yayınlanacaktır. Beş günlük beş günlük olabilir sayın varken. Adan Ankara Büyükşehir Belediyesinden şey almışsınız değil? Ee, Ankara Büyükşehir Belediyesinden almışsınız evet. Çok teşekkür ederim eğitim çalışanlarına. Ben de teşekkür ederim sayın Kartbik. Tabii ki sözleşmeler e, süreye göre belli olacak. Sayın Demir. Beş günlük almanız gerekiyordu. Sayın Koçak bir görüşün yetkilerle. Evet. Tehdiye ikramiyeden sonra arkadaşlar. Bakan sözünü tutar inşallah. 8-12 arası ikramiye bekliyorum Memiş Bey. İnşallah Sayın Turan. Tamam Sayın Üpek. Arkadaşlar çok şey anlattım Gerçekten yorucu bir gün Sayın Hancı Videoyu birazdan güncelleyeceğim Dinleyebilirsin Kesinti olursa bana haber verin Tamam mı Sayın Dal Videoma like attınız mı arkadaşlar İnşallah Sayın Ertuğrul Bütün çabım o yüzden Hayır Tediye bölük bölük olacak Yani taksitli olacak 39 gün üzerinden de hesaplamayın. Daha düşük günde olacak. Sayın Korkmaz benim dediğim şey şu İbniye'nin olumlu yöne döndü. Yani hiçbir şey yok artık, olmayacak arkadaşlar. Geçen sene gibi olmuşlar. İnşallah ben o müjdeyi şampiyonluk edasıyla sizler paylaşacağım. Ama olumlu izlenim aldım. Bunu söyleyeyim. Bunu da inşallah 8 gün sonra 7 gün sonra size ispatlayacağım. Tehdiye ücreti ne kadar mesela? değişiyor. Tehdiye ücreti sayın Acar. Sağlık Bakanlığı'nı ödeyeceği önce şu an ikramiyeler. 7,5 gün mü? 5 gün mü? 10 gün mü? Bakacağız. Serhat Anca, teşekkürler. Sayın Memiş. Özel güvenlikle durumu ne olacak? Ya, özel güvenlikle ilgili çalışma saatleriniz var ya. Özellikle ile alakalı. Bununla ilgili şikayetler çok. İnşallah düzenleme olacak sayın Memiş. Evet Volkan Bey. İnşallah sayın 8-12 yarısı bekliyoruz. Çetin Yıldız Er. Neye cevap vermedin demiş. Bakalım unutmuş muyuz? Geçmiş muyuz? Evet arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gımayla adresimi yazdım. trokedi40 at gımayla.com Soruları olanlar varsa zaten yazabilirler. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Evet. Sayın Alakas. Milliyetimle çalışma süresi kaç ay? Arkadaşlar işte onunla ilgili müjde ibresi arttı. Yani kum saatinin öbür tarafı dolmaya başladı. Görüşmemde olumlu sinyaller aldım. Bir müjde patlayabilir adınıza. Nasıl düşer o kadar ya? İlk defa böyle bir düşüş var Necmi Bey. Lütfen takipte kalın. İleriki videolarda bu konuyu ele alalım. Tamam mı Sayın toka Gereksiz üniversitenizi ararım. Tabii ki adliyedeki arkadaşlarımız da var. Sayın Pişek. Çok teşekkürler Sayın Demir. Çalışma koşulları perde epey düzeltilecek zaman geçtikçe. Teşekkürler Demir Bey. İstanbul'da bir gecikme var Sayın Kasımpaşa. İnşallah bunu da elde Maalesef İstanbul'da bir gecikme var. Şu ikramiyelerde falan. Arkadaşlar bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Ben gmail adresini yazdım. Sorular olan arkadaşlarımız gmail adresime yazabilirler. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel sonuçlarda güzel haberlerle sizlerle olmak istiyorum. Hepinizi selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. En yakın zamanda görüşmek üzere. Hepinize selam ederim.